Bugün 16 Aralık 2022 Cuma Venüs günündeyiz. Başak burcunda ilerleyen Ay, günlük yaşam, iş, hizmet ve sağlık temalarına dikkat çekiyor. Sabah saatlerinde Ay, Balık burcundaki Neptün'e karşı açıda olacak. ruhsal ve bedensel hassas olabileceğimiz sabah saatlerinde, psikosomatik problemler, sindirim sorunları ve alerjiler nüksedebilir. Günlük işleri de konsantre olmakta zorlanabileceğimizden, dalgınlıklar ve kararsızlıklar yaşayabiliriz. Başak Burcu'ndaki ay öğle saatlerinde Yay Burcu'ndaki güneşle dik açı yapacak ve son dördün fazına ulaşacak. Duygu ve düşüncelerimiz arasında denge kurmakta zorlanabileceğimiz öğle saatlerinde iş, sağlık ve maddi konularda içinde bulunduğumuz şartların netleşmesi, hayal ve vizyonların gerçeklerle çatışması mümkün. Geçmiş eylemlerimizin verdiğimiz kararların sonuçlarıyla da yüzleşebiliriz. Öğleden sonraki saatlerde ise ay Oğlak Burcu'ndaki plütonla üçgen görünüm yapacak. Güç ve güven aradığımız noktalarda pratik çözümler üretmemize yardımcı olacak kişi ve kurumlarla irtibata geçebiliriz. Günlük plan ve programlarımızı daha rahat uygularken önümüzdeki günlere ait işleri de düzenleyebiliriz. Akşam saatlerinden itibaren Ay Balık burcundaki Jüpiter'le karşıt açıda olacak. Duygularımızı abartmamız ve daha dürtüsel davranmamız mümkün aşırı alıngan veya aşırı eleştirel olabiliriz yakın ilişkilerde dengeyi koruyup sakin ve huzurlu ortamlarda bulunmaya özen gösterelim ay 22 49'dan itibaren terazi burcunda ilerliyor. siz de şimdi kanalımıza abone olun yorumlar bölümüne sorularınızı yazın sürpriz lerimizden haberdar olun